Saha Expo'da tabii büyük şirketlere dolaşıyoruz ama bazı ufacık şirketler var. Getirdikleri yeni teknolojilerle sadece Türkiye değil dünyaya farklı bir bakış sunuyorlar. İşte o şirketlerden birinin şu an standındayız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar e, Tolga Bey. Kadir Çıtak, CKF Teknoloji. E, tabii e, küçük şirketiz ama yaptığımız işler aslında ülkemiz için büyük. Dev, işler çok dev evet, ve tabii. fikir, akıl koyuyorsunuz. Evet yani ordumuza faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. E, bu alanda özel bir ısıtıcı Nanoteknoloji ile bir ısıtıcı yaptık. Bu ısıtıcıda 3 tane pasta uyguluyoruz. Ve her pasta uygulandıktan sonra belli bir kürleme işlemine tabi tutuluyor. Ve yüzey sıcaklığını set, istediğimiz sıcaklığa set edebiliyoruz. Bunun özelliği çok dayanıklı. E yere düştüğü zaman kırılmıyor. 900 bin saat termal saykılı var. Aynı zamanda ısındığı zaman renk vermiyor. Ben hemen lafınızı böleceğim. Şunu da hatırlatalım. Niye bu ısıtıcı yapılıyor? Bu ısıtıcı düşünün. Güneydoğu'da operasyonda evet. birlikte... Saha'daki asker düşünün gece belki eksi 30 eksi 40lar oluyor inanılmaz soğuk neyle ısınacak bu hazırlanan bu özel ısıtıcıyla peki neyle çalışıyor aküyle onu biraz ee, ne, nereden alıyor onu alalım elektrik sizden. Elektrik enerjisiyle çalışıyor ama yüzde 40 daha az ele elektrik tüketiyor dolayısıyla 120 amperlik bir aküyü şarj ettiğinizde bu ısıtıcıyla 30 saat ısına biliyorsunuz aynı zamanda o aküyü güneş paneliyle şarj edebiliriz böylece askerimiz saha'da elektriğe ihtiyaç duymadan bir güneş paneli ve bir aküyle 30 saate yakın ısınabilecek. Ee, bu ürünü e, askerimizin altyapısı varsa biz ısıtıcı olarak da verebiliriz. Veya askerimiz bu komple çözüm isterse komple çözümü de askerimize sunabiliyoruz. Şimdi buradan ben kampçılar için bir soru sorayım böyle. Kamp, outdoor işleri yapan karavancılar için. Siz tabii e, teknolojiler ilk etapta pahalı. Askeri sistemlerde evet. uzayda, havacılıkta kullanıp sonra hayatımıza doğru geliyorlar. Bireyim, e, böyle bir yönde bir talep var mı? Düşünür müsünüz Aa, bunu? Tabii bu fuar Bu anlamda bir bizim için büyük şans oldu. Sivilden de çok talep aldık. Özellikle karavanlar ve yatlar için. E tabi seyir fiyatlarımız çok ucuzlayacak. Dolayısıyla rekabetçi fiyatlarımız olacak. Onu da yapacağız. Sivil sektörü satacağız bu ürünlerimize. Bir ben buradan böyle bir güzel bir bize gazete olarak manşet haber çıkıyor gibi. Siz sadece ısıtılma tabii bu bir inovasyon, bir yeni bir yeni nesil bir ürün ama siz ısıtıcı, kaynatıcı tam olarak nedir? Bir de e, Delta V gibi böyle roket sistemlerinde kullanılan e, Özel çok ciddi alaşınları işlendi bir sisteminiz var bir de ona geçelim bakalım. Ee, onu da anlatayım. Ee, Tabi şimdi mesela burada sürtünme karıştırma kaynağı teknolojisi. Bu teknolojide bir uç kullanıyoruz. Bu uç belli bir RPM'de dönüyor. Malzemenin içerisine giriyor. Karıştırarak kaynatıyor. Malzemeyi er gitmeden ve dolgul teli kullanmadan. Bu teknoloji ülkemiz için çok önemli. Bu teknolojide roketlerin gövdelerini birleştirebiliyoruz. Ve kaynak bölgesi zayıflamadığı için de çok mukametli bir kaynak elde ediyoruz. Yani kaynak olmadan bunu yapıyorsunuz. Evet er gitmeden kaynak yapıyoruz. Bu aslında bir soğuk kaynak teknolojisi. Ve bu teknolojide roket gövdeleri, işte savunma sanayimizin ihtiyacı olan soğuk plaklarımızın, gibi özel ürünler üretmek mümkün ve bu teknoloji şu anda ülkemize kazandırdık hatta Delta ve uzaylı da çalışmaya başladık. Peki bundan sonraki adım nereye doğru gidecek? Neler var aklınızda? Biraz böyle bir anlatın, azıcık bir sanayimiz, azıcık böyle bir farklı bir bakış olsun. Evet, şimdi tabii öncelikle bu teknolojileri ülkeye getirmek ve bunları kullanmak. akabinde de bu teknolojileri kendimiz üretmek var. Bizde tabii şu anda bu bir, bir, birikimi oluştu. Bundan sonraki hedefim bu cihazları ülkemiz üretmek. Ve bununla da ilgili işbirliklerim devam ediyor. Artık bu ürünleri yakın zamanda yerli olarak göreceksiniz. Çok teşekkürler, iyi fuarlar diliyoruz sizlere. Dikkat ediyoruz. Çok sağ olun ilginize. Sağ olun.